Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yeni eklenen nadir pin paketi ve kulüplerle ilgili takvime benzer bir ikon. Ekipman yani gear ikonları güncellendi. Ve, ve işte sızdırılan tüm yeni kostümler. Bu sızıntıların ne zaman oyuna geleceği henüz belli değil. Zamanı gelen geliyor. Rastgele kostüm seçeneği gibi her an gelebilir. Bu arada. Bu arada kulüp güncellemesi geleceği için kulübümüze gelip bizlerle beraber yeni kulüp ligini oynayabilirsiniz. Kulübümüzün tegi yorum kısmında bulunuyor. Yeni güncelleme ile oyuna birçok yeni dosya eklendi. Dosyaları inceleme devam ediyor ve şu ana kadar sızdırılanlar bunlar.